Ol yarı doğrusunun, On yarı doğrusuna eşit olduğu verilmiş. O halde bu açının dik açı, yani 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Lom açısının ölçüsü ise, 2x artı 46 olarak verilmiş. Bakalım. Lom, Lom, bu açı, 2x artı 46 dereceymiş. Ve son olarak, Mon açısının da, 3x eksi 6'ya eşit olduğu verilmiş. Mon açısı, yani burası, 3x eksi 6. Bizden MON açısının ölçüsünü bulmamız isteniyor. Yani buradaki açının ölçüsünü bulacağız. X'in değerini bulursak bu açının ölçüsünü bulabiliriz, öyle değil mi? Şimdi şekle dikkatle bakarsanız, LOM ve MON açılarının toplamının bir dik açı oluşturduğunu görebilirsiniz. Yani bu iki açının toplamının 90 derece olması gerekiyor. 2x artı 46 artı 3x eksi 6 işleminin sonucu 90 dereceye eşit olacakmış. Pekala. 2x artı 3x, 5x eder. 46 eksi 6 ise 40 eder. Böylece 5x artı 40 eşittir 90 elde ettik. İki taraftan da 40 çıkaralım. Sol tarafta 5x kalır, sağ tarafta ise 50. 5x eşittir 50. İki tarafta 5'e bölelim. X'in 10 derece eşit olduğunu buluruz. Şimdi de MON açısının ölçüsünü bulalım. MON açısının, MON açısının 3x eksi 6'ya eşit olduğu verilmişti, değil mi? Şimdi x'in yerine 10 koyalım. 3 çarpı 10 eksi 6 işleminin sonucundansa 30 eksi 6, 24 sonucunu buluruz işte oldu. M -O -N açısı 24 dereceymiş. Bu kadar basit.